Terazi kadını karşısındaki insanlara hep çok güvenir ve çoğunlukla da ağır darbe yerler. Darbe yerler ama yine de güvenirler. Ders çıkardım derler ama yine de aynı hataları yaparlar. En değer verdikleri duygulardan biri vefa, diğeri güven duygusudur. O yüzden eğer bir terazinin değer verdiği, üzerine titrediği biriyseniz sakın onu kandırmaya kalkışmayın. En ufak yalanınızı yakaladıkları anda bir daha güvenini kazanmanız çok zor olur. Detaylarda boğulurlar. Her şey en ince ayrıntısına kadar araştırıp öğrenme isteğine ve yetisine sahiptirler. Gizli kapakla iş çevirip kendinizi akıllı zannetmeyiniz. Hediye almaya da vermeye de bayılırlar. Aranız bozuksa ufak bir hediye ile gönlünü alabilirsiniz. Manevi değeri yüksek hediyeler onları mutlu eder ama tabi sürekli beleşe kaçmayın. Terazi kadını minik bir kedi yavrusu gibi ilgi ister. Canı sıkılmış, gönü kötü geçmiş bir terazi kadınla derdinin ne olduğunu sormak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranırsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. Deri gibi kıskançtırlar. Terazi öyle naiftir ki bir insanın kalbini kırmak, insanları kendi çıkarlı için kullanmak, birini üzmek, incitmek onun için depresyon sebebidir. Ciddi ilişkilerin insanıdır. Hele karşısındaki olgun bir beyefendi ise onu asla kaçırmak istemez. Terazi burcu kadını tam bir aşk kadınıdır. Bu kadının öyle bir cazibesi vardır ki etrafındaki herkese etkisi altına alıp büyülemek onun için çocuk oyuncağıdır. Genel olarak bu burcun kadınları güzeldir diyebiliriz. Fiziklerine ve kişisel bakımlarına dikkat ederler. Hoş görünmeyi bilirler. Sadece görüntüleriyle değil neşeli ve sıcakkanlı tavırlarıyla herkesi etkilemeyi başarırlar. Hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında bu çekici değişik havaları sayesinde şanslı olduklarını söyleyelim. İstemeden flörtücüdür bunlar. Bunun için çaba sarf etmesi de gerekmez. Doğal yapısı gereği hayatını böyle yaşar ve kesinlikle nasıl yaşayacağını bilir. İyi niyetli bir kişiliği vardır. Toplum içerisinde eğlenceli kişiler olarak anılır. Kesinlikle estetik algısı yüksektir. Güzelliğe ve güzele önem verir. Sanattan anladığını da söyleyelim. Özellikle tam anlamıyla bir uyum ustasıdır. Bu nedenle müzik zevki gelişmiştir ve bu alanda çalışacakları bir işte başarılı olabilir. Hayatında her şeyde bir güzellik ve uyum arar. Bu kadını gördüğünüz yerde hayatı ve kendisiyle uyumunu görmek size şaşırtmasın. Zaten dünyaya bu uyum için gelmiştir. Bu burcun kadını uyumlu olmayı bilir. İki karşıt görüş arasından uyumlu bir nokta bulmayı, iki zıt rengin birleşmesinden uyumlu bir renk yaratmayı iyi bilir. İnsanların arasında bir orta yol bulmak tam onların yapacağı bir şeydir. Kimseyle zıt düşmemeye çalışır ama kendi doğrularından da taviz vermez. Bu kadın kesinlikle zevklidir, sanattan anlar, modaya düşkündür. Giydiği her kıyafinde bunu buna görebilirsiniz. Her daim şık olmaya çalışır, bakımsız görünmekten hoşlanmaz. Bu demek değildir ki her moda olan her şeyi alır giyer, öyle değil. Aynı zamanda kendinden de bir şeyler katar. Ufak dokunuşlarla kendi trendlerini yaratmaktan keyif alır. Modayı kendi tarzına uyarlama şekliyle göz alıcı görünme iyi bilir. Her sorun için bir çözüm bulur, bir çözüm vardır. Olayları parça parça ele alarak objektif bir sonuca varabilir. Bu nedenle de analiz yeteriği çok güçlüdür, gelişmiştir. Genellikle sonuca ulaşması biraz vakit alır ama eğer bir çözüm yolu bulduysa en mantıklı ve doğru yol olduğuna emin olabilirsiniz. Konulara eleştirel bir yaklaşım vardır. Tarafsız bir yargı için biçilmiş kaftandır. İnsanları kırmaktan nefret eder. Ama bazen yüzlerine vurulması gereken gerçekleri açık sözlülükle söyleyebilir. Hayattaki doğrular onun için çok önemlidir ve her adım daim onları uygulamaktan vazgeçmez. Bu kadın taklit etmeyi sevmez. O genellikle taklit edilen kişidir. Her hareketi, her kıyafeti ona özgüdür. Yaptığı her iş ondan bir parça taşımaktadır. Giydiği bir kıyafeti başkası giyse abes kaçar, onda durduğu gibi durmaz. Çünkü o bunu doğallığı ile harmanlar. Birbirine benzetilmekten hoşlanmaz. Birilerine benzetilmekten de hoşlanmaz. Yapılanı yapmak ona göre değildir. Yapmayanı yapılır, yapılmayanı yapar. Çok üretici olduğunu söylemeliyiz. Genellikle yeni bir şey üretmektense eskisini kendine uyarlamayı tercih edebilir. Ama bunu en iyi şekilde yapar ve herkesi kendine hayran bırakır. Yapmacık tavırlardan nefret eder. Kendine iyisi olur. Ona karşı böyle davranılması da hemen o insandan soğumasına neden olur. Bu burcun kadını rahatlığa düşkündür. Aslında öyle çabalamaktan falan da hoşlanmaz. Tembeldir diyemeyiz ama aşırı derecede çalışkan ve ne olduğunu da söyleyemeyiz. Bir şeylere kolayca ulaşmaktan daha çok hoşlanır. Detaylı işlerin başarıyla altına kalkabilir ama kendisini çok fazla zorlamak istemediği için genellikle böyle işleri yapmaz, tercih etmez. Armut piş, ağzıma düş onların atasözüdür diyebiliriz. O işin sanat yönünde, güzelliğinde kendini bulur ve arar. Bu olana yoğunlaşmak ister. Olayların aktivite değil, beyin ve yaratıcılık kısmında olmayı ister ve tercih eder. Bu burcun erkeğine göre kadını paraya daha çok önem verir ama bu cimri ya da aşk gözü olduğu anlamına gelmez. Rahatlığına düşkün bu insan belli standartlarda yaşamak istediğinden bunun sağlanması da onun için önemlidir. Çok para kazanmak için çok çalışsa bile birikimi yapmak yerine bunu harcamayı ister tercih eder. Hayatın tadını çıkarmayı iyi bilir. Yani aslında paraya değil parayla yapabileceklerine önem verir. Parayı bir araç olarak görür ve kullanır. Aslında bu burcun kadınları kıskanç ve kişiler değildir. Hayatları boyunca birçok kişiyle ilişki yürütmeyi deneyip vazgeçtikleri olur. Biriyle tanışmak, flört yapmak onlar için kolaydır. Ama eğer aşık olur ve aradıkları kişiyi bulduklarını düşünürlerse biraz kıskanç olurlar. Çünkü kendisi sadık ve mutlu bir eştir. Bunun dışında genellikle entelektüel insanları hayatlarını almayı ister, tercih eder. Bilgi birikimi yüksek, konuşmasını bilen ve kendileri gibi zarif ve nazik insanlardan hoşlanır. Kibarlık onun ilişki tanımında en önemli özelliktir. Çünkü kendi tartışırken bile bu tabunu korur. Ve karşısındaki insanlardan da aynısını bekler. Kaba, düşüncesiz insanlarla yapamaz arkadaşlar. Terazi burcu kadını başka insanların yanında överseniz kalbinin size altın bir tepsi içinde sunacaktır. Çünkü takdir edilmek terazi burcu kadınları için büyük bir ihtiyaçtır. Onlar övüldükleri zaman gururları okşanan ve kendileri mutlu hisseden insanlardır. Ancak terazi burcu kadını başka insanların yanında överken abartılı ifadeler kullanmaktan özellikle kaçınmalısınız. Yaptığınız övgünün doğal görünmesine dikkat etmeli, sadece birkaç sözlük söylemekle yetinmelisiniz. Kadınların bir kısmı tercihini pahalı hediyelerden yana kullanırken bazı kadınlar anlamlı bir hediye almanın daha önemli olduğuna inanmaktadır. Pahalı pırlanta bir yüzük ile za zor mutlu edilen kadınlar olduğu gibi bir gül ile havalara uçan kadınlar da vardır. Eğer söz konusu kişi terazi burcu kadını ise hediye konusunda işiniz biraz daha zordur. Çünkü terazi kadını alacağı hediyenin hem anlamlı hem de pahalı olmasını ister. Terazi kadını cinsel arzusunu sevgilisinden saklamaz. Hem kendisine mutlu etmek hem de sevgilisini mutlu etmek için elinden geleni yapar. Eğer cinsel hayatta istediği bir şey varsa bunu partneriyle ile paylaşır ve ona yapması gerekenleri söyler, isteklerini belirtir. Terazi burcu kadını ilginç yemek alışkanlıklarına saygı duyusun ister. Terazi burcu kadınları da erkekleri de ilginç yemek alışkanlıklarına sahiptir. Herkesin yediklerini yemezler ve garip bir şekilde insanların yemedikleri gıdalar da ilgi duyarlar. Sofrada yemek yerken de kendilerine özgü farklı davranışlar sergileyebilirler. Hatta ünlü astrologlar yemek yiyen kalabalık bir gruba baktıkları zaman kimin terazi burcu olduğunu kolayca tespit edebilir. Terazi burcu kadınların farklı bir yemek kültürüne sahip olduklarını bilirler ve bu konuda çevrelerinde bulunan insanlardan anlayış beklerler. Paraya düşkündürler. Erkeklerden bile fazla matliyatına düşkün olurlar. Her zaman kenarda köşedebilirdikleri bir miktar paraları vardır. Alışveriş yapmayı sevmelerine rağmen tutumlu olmayı iyi bilirler. Fazla para harcamak için mesai saatleri dışında ek işlere yönelebilirler. Terazi burcu kadınları hayatı paylaştıkları kişilerin de tutumlu olmasını istemektedir. Eğer savurgan bir erkekle evlenirlerse ciddi biçimde rahatsız olabilirler. Bu durum terazi burcu kadınlarının cimri olduğu anlamına gelmez. Onlar eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için yüklü miktarda para harcayabilecek kişilerdir. karakterlerdir. Ancak hayatın normal seyrettiği günlük yaşamda tutumlu olmayı premsit edinirler. Özgüven sahibi erkeklerden etkilenirler. Terazi burcu kadınları özgüven sahibi güçlü erkeklerden hoşlanır. Çünkü bu erkeklerin kendilerini her türlü tehlikeye karşı koruyabileceğine ve onlara daha güzel bir hayat sunabileceğine inanır. Bu konuda pek de haksız sayılmaz. Terazi burcu kadını etkilemek isteyen bir erkeğin özgüvenden yoksun davranarak çekingen tavırlar göstermesi halinde başarısız olacağı kesindir. Ancak kendisine güvenen bir tavırla terazi burcu kadınına yönelen erkekler olumlu karşılık görme şansına daha çok sahiptir. Görselliğe ve kaliteye önem verir. Oturdukları evin, yedikleri kıyafetlerin, bindikleri arabanın hatta iş yerinde kullandıkları eşyaların dahi güzel görünmesine dikkat ederler. Sahip oldukları varlıkların görsel yönden güzel olmasını yanı sıra kaliteli olmasına da özen gösterirler. Maddi durumu ne olursa olsun bir tarazi kadınının kalitesiz eşyaları almaya ikna etmek oldukça zordur. Tarazi burcu kadınları çok fazla alışveriş yapmayan ve eşya biriktirmeyi sevmeyen kişilerdir. Ancak aldıkları eşyanın çok güzel görünmesine ve kaliteli olmasına büyük önem verirler. Sevdiklerinin devamlılığı yanı başında görmek isterler. Ailesine özellikle de annesine çok bağlıdırlar. Çocukluk döneminde ve ilk gençlik çağında tanıştığı arkadaşlarına da büyük değer verirler. Onlarla ilişkilerini her zaman düzgün tutmaya gayret eder ve onlara karşı sorumlulukları eksiksiz yerine getirirler. Terazi kadını iyi günlerinde de kötü günlerinde de değer verdiği bu insanları yanında görmek ister. Çünkü insanların varlığından güç kazanır. Terazi burcu kadının birlikte olduğu erkeğinde ailesine ve arkadaşlara değer vermesini ister. Eğer bir erkek terazi burcu kadınının çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler kurmayı becerirse onun kalbini de kolayca kazanabilir. Terazi kadınının bu özelliğinin farkında olan tecrübeli erkekler onları tavlamaya başlamadan önce yakın çevreleriyle samimi ilişkiler kurmaya gayret ederler. Terazi burcu kadını detaycı bir kişiliğe sahiptir. Bu durumda karşılaştığı zaman en ince detaylara kadar her şeyi inceler herhangi bir durum karşısında. Bir varlığın detayları kendisini tatmin ediyorsa o konuda gönül rahatlığı ile tercihini yapabilir. Ancak bazen hoşuna gitmeyen küçük bir ayrıntıdan dolayı büyük fırsatları elinin tersiyle tepebilir. Terazi burcu kadını etkilemek istiyorsanız onun görmediği detaylarla buluşturarak şaşırtın arkadaşlar. Terazi kadını daha önce görmediği detaylara şahit olduğunda keşfetmenin büyük sevincini yaşar. Çok olumlu duygularla size yönelecektir. Başarılı, yakışıklık ve anlayışlı bir erkekle birlikte olmak ister. Terazi burcu kadınlarının standartları oldukça yüksektir. Bir erkeğe evet diyecekse bu erkeğin birçok üstün özellikleri ile öne çıkması gerekmektedir. Çünkü terazi kadını birlikte olduğu erkeği ailesiyle ve arkadaşlarıyla tanıştırdığında kendisini takdir edilmesini ister. Yani aslında erkekler adı özellikler başka insanın beğenilerinin karşılanması içindir. Yakışıklı, bilgili, karizmatik, zengin ve iletişim becerileri güçlü biriyseniz terazi burcu kadının size gözü kapalı evet diyeceğini düşünebilirsiniz. Ama bu kadar çok olumlu özelliğe sahip olmanız bile çoğu zaman işe yaramayabilir. Çünkü terazi burcu kadını zor kadınları kendine aşık ettirmek gerçekten uzmanlık işidir arkadaşlar.